selam arkadaşlar ben örgül kanalıma mutfağıma hepiniz hoşgeldiniz evet sizlerde gördüğünüz gibi nefis bir menü hazırladım arkadaşlar artık ekmeklerinizi sakın atmayın bu ekmeklerden müthiş bir garnitür elde edeceğiz arkadaşlar etin yanına çok güzel oluyor sizlerde mutlaka deneyin derim Evet. Gerekli olan malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bayat ekmekler gördüğünüz gibi ben 300 gram kadar bayat ekmek kullandım arkadaşlar. Ekmekleri öncelikle bu şekilde doğruyoruz. Küçük küçük karelere halinde. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi eldiven giydim. Küçük bir kaza atlattım, Parmağımı kestim. Kanamaması için de bu şekilde eldiven giydim. Evet doğramış olduğum ekmekleri bu şekilde bir kabıma aktarıyorum. Evet kareler halinde ekmeklerimizi doğruyoruz. Gördüğünüz gibi karışık ekmekler arkadaşlar. Artan simit vardı. E, somun ekmek kullanabilirsiniz. Baget kullanabilirsiniz. E, Alman bretteli vardı. Hepsini ben bu şekilde Artık ekmekleri doğrayarak değerlendirdim. 2 tane soğanı da ince yemeklik doğrayalım. 1 diş sarımsağı. Bunu da ince ince doğrayalım. Bu şekilde malzemelerimizi hazırladık. Şimdi ocağa zeytinyağı ve suya karışımı aldım. Doğramış olduğum soğanları burada hafif renk alana kadar kavuracağım. Kavururken de biraz lezzetlenmesi için tuz ve şeker ilave ediyorum. Bu şekilde soğanlarımı kavuruyorum. Evet. İnci doğramış olduğum sarıntı, baharatları kullanıyorum arkadaşlar. Baharatlar neler var derseniz içerisinde kekik var, dağ kekiği var, nane var dereotu var maydanoz var dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz fesleğen var tuz kırmızı toz biber pul biber damak tadına göre baharatları ilave edebilirsiniz Evet, hepsini aldıktan sonra şimdi 300 gram kadar ekmek kullandığımız için şimdi de ekmeğimizin miktarı kadar da sütü ısıtıyorum arkadaşlar yaklaşık bir bardak 300 milime yakın süt. içerisine bir kaşık da tereyağı atıp erittim. Bu şekilde sütümü ısıttım. Isıtmış olduğum sütü de ekmeklerimin üzerine gezdirerek döküyorum. Gördüğünüz gibi ekmekler bu sütü çekecektir ve lezzetlenecektir. Tereyağı, süt ve baharatlarla birlikte taze meydanoz da ekliyorum arkadaşlar. Ve hepsini şöyle bir güzel karıştıracağım. Bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Evet. Yarım saat kadar dinlendikten sonra görüyorsunuz. Sütü tamamıyla çekti. Ekmeklerimiz yumuşadılar ve şu anda bile inanılmaz lezzetli arkadaşlar süt tereyağı ve baharatların vermiş olduğu lezzet kavrulmuş soğan müthişti şimdi e, porsiyonluk olarak bu ekmekleri hazırlayacağız sonrasında suda haşlayacağım nasıl yapıyorum önce size iki çeşit göstereceğim arkadaşlar Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz 2-3 e, yemek kaşığı kadar stretch folyenin üzerine döküp saracağız rulo saracağız sıkı sıkı güzelce saralım sıkıştıralım şekil verelim Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar Dilerseniz tek tek top halinde yapabilirsiniz onu da birazdan göstereceğim dondurma kaşığı ile porsiyonlu yaparak küçük toplar yapabilirsiniz Evet. Bu şekilde rulo yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi dondurma kaşığıyla bolca harçtan alıyorum elime. Sonra bu şekilde toplar yapıyorum. Dondurma kaşıyla da eşit bir şekilde pay ediyorum. Topların hepsi aşağı yukarı aynı büyüklükte oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Toplarımız da harika görünüyor bitene kadar bu işlemi uygulayalım evet tüm ekmeklerimizi porsiyonluk olarak ayırdık şimdi hepsini tek tek önce streç folyeyi daha sonra jelatin folyeye saracağım hepsini göstereceğim arkadaşlar sizlere Gördüğünüz gibi bir tane top alıyorum ve streç folyeyi ile bu şekilde sarıyorum bu sarma işlemini neden yapıyoruz arkadaşlar haşlarken içerisine su girmesin diye jelatin folyeyi saracağız jelatin folyeyi neden sarıyoruz derseniz çünkü şeffaf folyemiz sıcak suyun içerisinde eriyebilir açılabilir diye daha sonrasında jelatin folyeyi ile saracağız arkadaşlar Evet toplarımızı görüyorsunuz hepsi harika görünüyor. Porsiyonluk olarak bu şekilde hazırladım. Evet bu şekilde klinideler satılıyor arkadaşlar Alman marketlerinde. Ördek kızartmasının yanında Rostun'un yanında soslarla kullanıyorlar çok meşhurdur bu knödel. Ben de kendim kendi tarzımla bu tarifi uygulamak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten artık etmekler değerlenmiş oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şinitlerin yanına da yapabilirsiniz. Evet hepsini tek tek jelatin folyoya sardım. Şimdi yanına fırında dana bonfile yapacağım dana bonfileyi de yapmışken tarifi videolu olarak sizlere hazırladım arkadaşlar İsterseniz bu şekilde dana bonfileyi kızartabilirsiniz eğer yapmazsanız da bu bölümü es geçersiniz arkadaşlar evet bonfile etimizi önce zeytinyağı alıyoruz her yerine daha sonra tavayı güzelce ısıtıyoruz Evet öncelikle dana bonfilemizi mühürlüyoruz her yerine dört bir yanına gördüğünüz gibi harika görünüyor şu anda bile daha önceden de YouTube kanalımda sizlerle bonfile nasıl kızartılır nasıl pişirilir steak tariflerimi et tarifleri paylaşmıştım arkadaşlar eğer farklı et tarifleri isterseniz de bakabilirsiniz diğer videolarıma. Evet şimdi fırın tepsisine alıyorum. Tuzluyorum. Karabiber serpiyorum. Sarımsak, biberiye, kekik. bunlar da lezzetme, lezzetlenmesi için yanına ekliyorum. Üzerine de 3 dilim bu şekilde tereyağı parçaları koyuyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bile çok leziz görünüyor. Evet. koyuyorum. Fırında derecemi taktım arkadaşlar. İç e, çekirdek derecesini ölçebilmem için, anlayabilmem için ıs ısısını termometre kullanıyorum. Eğer sizlerin de varsa termometre mutlaka kullanın çünkü iç ısısını ölçü arkadaşlar. Evet 220 dereceye fırınımı açtım. Çekirdek derecesi 58 derece olduktan sonra bonfile pişmiş olacaktır. Fırından çıkartacağım. Evet. 220 derecede Güzelce bonfilemi pişiriyorum Bu esnada Tencereme yaklaşık iki buçuk litre Su koydum ee, Suyu güzelce kaynattım Kaynadıktan sonra ocağın altını kapattım Ve Yapmış olduğum Bu künevdeleri topçukları ekmek topçuklarını Sıcak suyun içerisine attım kapağını da kapattım bu şekilde 15-20 dakika arkadaşlar bekleyecek yaklaşık yarım saatte bekletebilirsiniz e, menünüz hazırlanana kadar gördüğünüz gibi yanına Güzel bir sos hazırladım. Bu sos tarifimi daha önceden de sizlerle paylaşmıştım. Bu kez ben hazır kullandım. Hazır kullanırken de içerisine makarna ve mantı suyu vardı, sepsi haşlama suyu. Bunları da lezzetlenmesi için içerisine ekledim. Çok lezzetli bir sos oldu. Tereyağı parçasıyla da lezzetlendirdim. Hatta fırından çıkan bonfilenin suyunu da sosuna ilave ettim arkadaşlar lezzetine lezzet katarsınız bunlar lezzet unsurlardır sakın o tencerenin tavanın dibindeki yağları atmayın soslarınıza ekleyin Evet artık yaklaşık yarım saat sonra çıkartıyorum streç folyeden jelatin folyeden ekmeği görüyorsunuz arkadaşlar harika görünüyor çok güzel birbirini tutuyorlar asla dağılma yok yapıştılar bu şekilde sardığımız için şimdi keseceğim dilim dilim. Bu büyük olduğu için dilim dilim keserek servis yapılır. Diğerleri küçük toplar olduğu için tüm olarak servis yapılır arkadaşlar. Sizlere ikisini de ben göstermek istedim alternatif göstermek istedim. Evet. Sizce de harika değil mi? Eğer videom buraya kadar izlediyseniz aşağıya lütfen yorumlarınızı yazın nasıl olduğuna nasıl göründüğünü. Deneyecek misiniz ee, mutlaka ee, küçük de olsa yorumlar yazın arkadaşlar bekliyorum. Evet artık ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirdik. Hem çok lezzetliydi hem de hiçbir şey israf etmedik. Harika bir menü oldu arkadaşlar. Bu şekilde sizler de deneyebilirsiniz. Evet biz eti orta pişmiş sevdiğimiz için çekirdek derecesini 58 dereceye ayarladım arkadaşlar eğer sizler çok pişmiş seviyorsanız 65-75 arası iç ısısını ayarlayarak etinizi pişirebilirsiniz. Damak zevkine göre eti pişirin arkadaşlar kan görmeyi sevmiyorsanız çok böyle sert pişmiş istiyorsanız o şekilde pişirebilirsiniz. Biz bu şekilde seviyoruz içi sulu sulu oluyor hafif pembemsi gerçekten yumuşacık dalak gibi et oluyor şu anda bile görüyorsunuz nasıl güzel görünüyor bu tepsideki yağı da sosu da arkadaşlar sonrasında sosun içine ekledim evet burada da görüyorsunuz şimdi dilimlere keseceğim servis yapacağım Evet içini çok merak ediyordum. Harika tam istediğimiz gibi pembe pembe. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Şimdi tabağıma eti de aldım. Üzerine hazırlamış olduğum sosu bolca gezdireceğim. Bizler afiyetle yedik. Umarım sizler de yapınca çok çok beğenirsiniz. Evet